Merhabalar Business Channel Türk TV stüdyoları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün konuğum, sayın yazar koçu Ekrem Altıntepe. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim Ekrem Bey. Oh ne güzel. Rah sağ salim rahat geldiniz mi? Çok rahat yani. Oh ne güzel. Biz sizi evimizde misafir eder gibi misafir edeceğiz bugün. Ve birçok e, yazar koştuğu, yazar menajerliği kitap yazımındaki e, prosedürler, süreçler ve yazar koçunun yazarlara olan katkılarını konuşacağız. İnşallah. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Teşekkür ederim. Biz iyiyiz. Sizler değilsiniz. On numara. On numara. Beş yıldız. Biz sizi görünce insanın e, adeta kitap yazası geliyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani çoğu kişi merak için. ediyor. Yani nedir bu e, yazar koştuğu, yazar menajerliği bize bir açıklamada bulunursanız birçok kitap yazmak kişi yazmak isteyen kişi bu konuda çalışmaları olan iddialar olan kişiler yüreklenecektir diye düşünüyorum yazar koçluğu gerçekten Türk insanının veya Türk yazarının yabancı olduğu bir kavram ama yazar koçluğu Avrupa ve Amerika'da çokça uygulanan ve neredeyse her yazarın bir yazar koçu olduğu, her büyük yayın evinin yazar koçlarıyla, yazar menajerleriyle birlikte çalıştığı bir gerçek Avrupa'da Amerika'da. Türkiye'de ise henüz yerleşmemiş, yavaş yavaş gündeme gelen, gün geçtikçe de ilgi ve alakanın artacağını düşündüğüm bir alan. Yazar koçu ne iş yapar onu anlatayım isterseniz. Şimdi bilgiyi aktarmak. Bilgiyi gelecek nesillere kalıcı bir şekilde bırakmak, insanoğlunun en büyük derdi olmuştur. İlk zamanlarda tabii insanlar bunu sözlü olarak yapıyorlardı. Yani yazının gelişmediği, matbaanın gelişmediği, kağıdın gelişmediği zamanlarda. Fakat daha sonra teknolojinin gelişmesiyle, yazının icadıyla, kalemin icadıyla, kağıdın icadıyla birlikte bu bilgiler, insanoğlunun mirası olan bilgiler kalıcı hale getirildi. E bu sayede biz 5000 bin yıl öncesinden, 10 bin yıl öncesinden e, haberdar olabiliyoruz. İşte bilgiyi aktarmanın en kolay yolu ve en kalıcı yolu, en önemlisi de e, bilgilerimizi, zihnimizdeki, hayatımızdaki bilgileri kağıda dökebilmek. Yani kitaplaştırabilmek. Bu e, günümüzde çok daha fazla e, ilgi görüyor kitap yazmak. Belki eskiden yine bundan bir yüz yıl önce, belki iki yüz yıl önce ...çok fazla yine kitap yazmanın imkanları olmadığı zamanlarda daha az kitap yazılıyordu. Ama artık günümüzde modern bir hayatta yaşıyoruz. İmkanlar çok fazla, te teknoloji çok gelişmiş ve kitap yazmada kolaylaşmış, kitap basmada kolaylaşmış. Ama sorun nerede? Sorun zihnimizdeki bilgilerimizi kategorize ederek bizim iki kapak arasında diyebildiğimiz kitap kategorisine getirebilmek. İşte yazar koçu burada devreye giriyor. Siz bir kariyeriniz var, bir, bir kiminiz var, uzun zamandır bir alanda çalışmışsınız ve bu bir bir kitap haline getirmek istiyorsunuz. Ama nereden, nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz veya zihninizdeki bilgileri en etkili şekilde, en iyi şekilde nasıl insanlara ulaştırabilirsiniz. Bu konuda tecrübe eksikliğiniz var veya bilgi eksikliğiniz var. İşte yazar koçu bu noktada devreye giriyor. Kitap yazmak insan isteyenlere bir kitabın nasıl yazılacağını, en güzel şekilde nasıl yazılacağını, en güzel şekilde nasıl tanıtılacağını ve bunun en güzel şekilde de insanlara nasıl ulaştıracağını tarif ederek yazara bir bakıma rehberlik, yani yazar koçluğu yapıyor. Evet harika. Ciddi anlamda daha önce kitaplarım olmasına rağmen ben de sizde çalışmak isterim. Umarım Kesinlikle. bana da katkınız olur diye düşünüyorum. <gülüyor> Peki bilgiyi kitaplaştırırken yazarla nasıl çalışıyorsunuz? Yani benimle nasıl çalışacaksınız? Ben sizden nasıl bir yardım veya profesyonel destek alacağımı merak ediyorum. Her şeyden önce yazar koşu ile yazar bu süreç içerisinde kitaplaşma süreci içerisinde birebir belli periyotlar halinde bir araya geliyorlar. Ve e, yazar e, ne yapmak istediğini yazar koçuna ifade ediyor. Diyor ki ben e, alanımla ilgili, mesela psikolojiyse psikoloji psikolojinin şu alanı ile ilgili bir kitap yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Ve oturuyoruz kendimize bir yol haritası çiziyoruz. Diyoruz ki bu alanla ilgili daha önce neler yazılmış bunu bir araştıralım. Yani literatürü araştırması yapıyoruz. literatür araştırmasına göre e, kimler bu konuyu nasıl ele almışlar? Biz nasıl farklı ele alabiliriz? Yani bir tekrara düşmeyelim. Yani daha önce yazılmış bir kitabın aynısını yazmayalım. Biz farklı olanı ortaya koyalım. Bunu nasıl yaparız? Bunu tartışıyoruz yazarla birlikte. Konu belirtten sonra e, alt başlıkları çıkarıyoruz. Diyoruz ki bu konuda mesela çocukla ilgiliyse eğer çocukla ilgili şu, şu, şu başlıkları inceleyelim. Ve bir fihrist elimize çıkarıyoruz. Bir yol haritası elimize çıkarıyoruz. Daha sonra bunları yine dediğim gibi belli periyotlar halinde. Mesela haftada bir bir araya gelmek suretiyle e, konuşmak suretiyle gerekirse... E, gerekirse yazmak suretiyle, birlikte yazmak suretiyle e, yazarımızın zihninde olan o bilgileri e, kağıda dökmenin yollarını arıyoruz. Bunun da değişik yolları var. E, mesela nedir bir yolu? E, yazar konuşuyor, biz onun sesini kaydediyoruz. Daha sonra onu deşifre dediğimiz metotla yazıya dökerek, dijital ortama aktararak yazarımızın konuşmalarını yazı diline çeviriyoruz daha sonra. Yani kitap diline çeviriyoruz. Bu bir yöntem mesela. Eğer yazarımız kendisi yazmak isterse, biz kendisine diyoruz ki bu hafta şu konuyu yazın, bize gönderin diyoruz. Yazıyor, dijital ortamda biz bir araya geliyoruz veya bize ya dijital ortamda bize gönderiyor ve biz yazarımızın yazdıklarını yine kitap diline uygun bir şekilde çevirerek onun kitaplaşmasını sağlıyoruz. Bu tabii bir süreç. Yani bu bir günde olan, bir haftada olan bir süreç değil. Yani bir kitabın iki kabak haline gelebilmesi... Yani zihnimizdeki kitap düşüncesinin kapak arasına girmesi yaklaşık 6 aylık ile 1 yıllık süreci kapsıyor. Bu süreçte yazarımız da değişik zamanlarda mekanlarda bir araya gelerek zihnimizdeki kitap düşüncesini kağıda döküyoruz. Evet. Belki de ortalama bir insanın yani hamilelik sürecinde geçirdiği bir süreye de tekabül edebiliyor. Bir doğum sancısı gibi belli bir Süreç Ve bu süreçte siz bir insanın rahat doğum yapabilmesi, rahat bilgilerinin kitaba dönüşmesi için bir rehbersiniz, bir çok yol güzel, göstericisiniz. Çok güzel bir örnek verdiniz. Buyurun. Yani günümüzde modern hayat evet bizim hayatımıza kolaylıklar getirdi ama aynı zamanda zorluklar da getirdi. Nedir bu mesela? Biz hobilerimize zaman ayıramıyoruz. Sürekli bir mücadele ve koşturmaca içerisindeyiz. İşte bu hobilerimize zaman ayıramamayı yazar koçu kolaylaştırıyor. Yani siz oturup bir kitap yazmaya kalsanız belki e, yıllarınızı alacak. Yani 3 yılınızı, 5 yılınızı alacak. Fakat yazar koçunun rehberliğinde bu zihninizdeki kitabı e, iki kapak arasına getirmek, matbaya göndermek 6 ay ile 1 yıllık süreci kapsıyor. Yani 1 yıl sonra kitabınız sizin raflardaki en iyi şekilde e, yerini almış oluyor. Yani bu sürecin içerisinde kitap yazım süreci dahil, kitabın basım süreci dahil, kitabın dağıtım süreci dahil bir yıl içerisinde o hayalini kurduğunuz bilgilerinizi, zihninizdeki kurguları kalıcı bir hale getirerek insanlığa, ortak mirasına katkı sağlamış oluyorsunuz. Ben de buradan hem sizinle hem seyircilerime bir müjde vermiş olayım. Sınavlara hazırlanan tüm gençler için biz ne sınavlar gördük? Kitabının çalışmasına başladım bu konuda. Hemen program bitiminde sizden destek almaya başlamak isterim. Bir de Genel olarak diğer insanlarımız için onlara anahtardan da öte çilingirliği öğreten çilingir kitapta da koçluk almak isterim. Gerek ismi, gerek süreci, gerek... Peki kitap basımından sonra yazar koçunun misyonu bitiyor mu? Yoksa yazar menajerliği de yapıyor musunuz? Tabii yani bir kitabı yazmak yani kitabı zihnimizdeki bilgileri iki kapak arasına getirmek bir merhale. Bundan sonra iş bitiyor mu? Yazar koçunun işi bitiyor mu? Hayır. Yazar koçunun işi bitmiyor. Yazar koçu ondan sonra yazara bu kitabı hangi yayınevinde bastırması gerekiyor? Hangi yayınevleriyle görüşmesi gerekiyor? Nasıl görüşmeler yapması gerekiyor? Bunu ayarlıyor. Yani randevular ayarı diyeyim daha doğrusu veya kendi bilgi birikimini yazarın hizmetine sunuyor. Diyor ki işte falanca yayınevine çalışmamızı gönderelim. Yani şurada bu kitabı daha iyi bastırabiliriz veya bu yayın evi, bu kitabı daha iyi değerlendirir. Bu görüşme sürecini de idare ediyor, organize ediyor. Bitti mi? Bitmedi. Kitap e, piyasaya basıldıktan sonra matbaa süreci... Peki hemen bu arada bir soru sorayım size. Gelen bir soru. Sadece kitap yazmak yeterli mi diyor seyircilerimiz. E, bundan sonra hayır. ne gibi Şimdi, yardım yardımlarınız soruyu, oluyor? Ben şöyle... E, Sadece çocuk çocuğu doğurmak yeterli mi? Hayır. Asıl süreç ondan sonra başlıyor değil mi? Annelik süreci ondan sonra başlıyor. Yani o çocuğu sürekli bakımını yapacaksınız. Sürekli uyuması gerekiyorsa uyutacaksınız. Yemek yemesi gerekiyorsa yemeğini yedireceksiniz değil mi? Evet. Kitap da öyle. Kitap yazarın çocuğudur. Bir anne çocuğuna nasıl bakıyorsa yazar da kitabına öyle bakmak zorunda. Peki bu nasıl olacak? Tanıtım mesela. Tanıtım konusu. Çok önemli. Yani bir kitabın kitlelere ulaşmasında, insanlara ulaşmasında tanıtım çok önemli. Bunu nasıl yapacak? İşte yazar koşuda yine burada devreye girerek bu kitabın tanıtımı en iyi nasıl yapılabilir? Hangi mecralarda yapılabilir? Nerelerde yapılabilir? Yine bu noktada yazara gerek bilgi birikimine, gerekse meselesi yol göstererek bu kitabın en iyi şekilde insanlara ulaşmasını sağlıyor. Bravo. Peki başka bir merak edilen bir soru var. Bir roman ile psikoloji kitabı yazmak arasında ne gibi farklar vardır? Daha çok psikologlar olsun, yaşam koçları olsun, hani sizden koştuk almak istediklerini, kişisel gelişim uzmanları olsun talepte bulundular. Bu sorunun cevabını ciddi anlamda heyecanla bekliyorlar. Evet. Buyurun. Şimdi tabii... Kitaplar biliyorsunuz kategorilere ayrılıyor. Yani bir e, literatür kitapları dediğimiz işte psikoloji, tarih, e, pedagoji kitapları ki bunlar bilimsel kitaplar diyoruz. Bunlar bir literatüre bağlı olmak zorunda. Yani siz belli kurallara uymak zorundasınız. Belli konuları işlemek zorundasınız. Yani o konuyu işlemeyince olmaz. Burada bunu tespit ediyorsunuz. Yani e, biraz kitaba bağlı kalıyorsunuz. Fakat bir roman yazımında ise sizi sınırlayan hiçbir şey yok. Kafanızdaki kurguyu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz, istediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. İşte yazar koçu da burada devreye giriyor. Diyelim ki sizin kafanızda e, bir hikaye var. 5 sayfalık bir hikaye var. Ama yazar koçuyla görüşmek suretiyle, yazar koçuyla beyin fırtınaları yapmak suretiyle siz bu 5 sayfalık hikayeyi 250 sayfaya, 300 sayfaya çıkarabilir, hikayenizi çok daha zenginleştirebilir, daha ilginç hale getirebilir. ...daha meraklı hale getirebilirsiniz. İşte yazar koçu burada sizin zihninizde var olan e, bilgi kırıntılarını e, katkı yaparak onları bilgi dağları haline getiriyor. Veya e, hikaye kırıntılarını diyelim ki e, yaptığı katkılarla, e, yaptığı e, orijinal e, betimlemelerle e, bir koca bir hikaye, roman haline getiriyor. Zaten mesele de burada. Yani kitap belki bugün herkes yazabilir ama iyi bir kitap yazmak, insanların okuduğu zaman evet ben bu kitabı iyi ki almışım, iyi ki okumuşum diyebileceği bir kitap haline getirmek o kadar kolay değil. Emek istiyor. Yani örnekliğiniz çok güzel. Yani 9 ay 10 gün sancı çekmek gerekiyor yani. Yoksa oturup evet bir günde de kitap yazılabilir belki. Bir haftada da kitap yazılabilir. Ama o kitap okuyucuyu tatmin etmez. Bizim amacımız, burada kitap yazdırmak değil, bizim amacımız, yazar koçların amacı, kitabı daha orijinal hale nasıl getirebiliriz? Daha insanların ilgi çekeceği, gördüğü zaman, rafta gördüğü zaman, aa bu kitap neymiş bu kitap, bir bakayım diyebileceği hale getirmek. Yani yazar koçu sadece içerikle değil, mesela kapakla da ilgileniyor. Yani rafa koyduğunuz zaman, hangi öğeleri ben o kitabın kapağına koymam lazım ki insanların dikkatini çeksin? Arka kapak yazısı mesela çok önemlidir. İnsanlar kitabı eline alırlar önce, kapağına bakarlar, sonra arkasını çevirirler, arka kapak yazısını okurlar. Ve arka kapak yazısına göre bu kitabı alıp alamaya karar verirler insanlar. Çok önemlidir mesela. Arka kapak yazısı kısa bir yazıdır. Belki 5-10 cümleden oluşuyordur ama o 5-10 cümle çok etkili ve vurucu olmalı ki, evet insan ilgisini çekmeli ve bu kitabı okumaya e, merak salmalıdır. Burada da mesela yazar koçu devreye giriyor. Tanıtım konusunda, yayın evi konusunda, dağıtım konusunda, kitabın içeriğinin hatasız olması konusunda. Hani sadece kitap yazmak da yetmiyor. Bizim tahsih dediğimiz bir olay var mesela kitap olayında. Burada kitabın noktasını, virgülünü düzeltmek. Yani şimdi ben biraz basit gibi gelebilir noktası virgülü ama bir virgül sizi rezil eder, vezir eder. O yüzden bunlar çok önemli. İşte yazar koçu burada. Bir kitabın hatasız çıkmasının noktasında her alanda yazım sürecinden matbaaya, oradan da raflara gidinceye kadar yazara rehberlik eden insan. Çok <gülüyor> mutlu oldum ciddi anlamda. Hem de kendimi güvende hissettim. Bir e, kitap yazarı ve yazar koştuğu almak isteyen birisi olarak halktan hem sunucu hem yapımcı hem de bir uzman olarak, bir yaşam koçu olarak da e, yazacağım... Hani aile koştuğu olsun evlilik koştu olsun çift danışmanlığı olsun yani kariyer koştu olsun öğrenci koştu olsun Hatta hani sınav koştuğu babında bana destek olacak danışanlarıma katkı sağlayacak Biz ne sınavlar gördük kitabımda Ciddi anlamda hemen şimdiden peşinen <gülüyor> beni sıraya yazmanızı tamam. çok rica ediyorum. Ee, Birlikte çalışmak, çalışmak isterim. Sizinle çalışmak benim için büyük bir zevk olacaktır. Ee, sizleri tanıyoruz, yaptığınız işleri biliyoruz. E, i̇nsanlar yaptığınız katkıları biliyoruz. E, bu katkılarınızın e, daha büyük kitlere ulaşması adına eğer bir kitap e, ba, kitabınıza katkımız olacaksa ben de kendimi bahtiyar addederim. Ne mutlu. O zaman bahtiyarlaştık. Daha başka yazar koştuğu, bir kitap yazarına neler kazandırabilir? Hani bu sosyal medyada kitabın tanıtımı olsun, elektronik kitap olsun. Şimdi bir normal iki kapak arasında kitap var. Bir de elektronik anlamda da katkı sağlıyor musunuz? Veya kitap yazımında psikologlardan, pedagoglardan veya herhangi bir alanın uzmanlarından da görüş alınabilir mi? Evet. Şu soruna cevap vereyim önce. Yani bir kitap yazarına ne kazandırır? Bir cümle söyleyeceğim ama bu seyircilerimizi hayal kararına uğratmasın. Bir kitap yazarına para kazandırmaz. Ama prestij kazandırır, kariyer kazandırır, yeni insanlara ulaşmaya yollarını açar, yeni kapılar açar ve hiç aklına hayaline gelmediği mecralara iletir. Mesela bunlardan çok basit bir örnek vereyim. Yani Bir kitap sayesinde siz Gazetelere, ulusal gazetelere röportajlar verebilirsiniz kitabınız sayesinde. Ulusal televizyonlara konuk olabilirsiniz. Ve e, bir uzman olarak bilinip, tanınıp, yeri ve geldiğinde olaylar yaşandığında, eğer bir psikologsanız ve bir Türkiye'de büyük bir kitlesel olay yaşandığında bir psikolog görüşü alınmak istiyorsa ilk başvuracakları kişi siz olursunuz Hı. kitabınız sayesinde. Yani kitap e, para haricinde her şeyi kazandırır. Çok mutlu oldum. Zaten kiminin parası kiminin duası demiş atalarımız ciddi anlamda seyirciler gerçekten bir sonraki programda sizi neler bekliyor Ben bile hayal edemiyorum bugün değerli Ekrem Altın Tepe Bey'e dostumu yazar koçumuza yazar menajerimize çok teşekkür ediyoruz seyircilerimize son kez seslenmek istiyorum bir sonraki Yeni bir iş, yeni bir kariyer programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Business Channel TV stüdyolarında kalın. Yeni bir iş, yeni bir kariyer programına tekrar beklerim. Konuk olarak hepinizi safalar getirdiniz. Mutlu günler diliyorum.